Merhaba, bir reklam filmi setindeyiz ve sektörün deneyimli görüntü yönetmenlerinden Doğan Sarıgüzel ile kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Doğan Bey, öncelikle merhaba. Ee, bize bu yoğunluk içerisinde zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize bu e, çekeceğiniz filmin konsepti hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii bu bir e, kağıt reklamı. E, Seyfi Dursunoğlu veya daha geniş e, bilinen adıyla Huysuz Virgin'le çalışacağız kendisi her zaman olduğu gibi espriler yapacak bize. Aslında çok karmaşık bir iş değil. Koltukta oturuyor ve kameraya doğru konuşuyor. Kendi evinde gibi davranacak. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. Gayet doğal bir ortam yani hiçbir fantezisi olmayan bir iş. Projeye göre aydınlatma teknikleri mutlaka değişiyordur. Bunu neye göre belirliyorsunuz veya kiminle karar veriyorsunuz? şimdi her şeyden önce senaryo geldiği zaman içerik bize bir şey sunuyor, bir tarz sunuyor. Zaten ajans kreatif bölüm buna büyük ölçüde karar vermiş oluyor. Bizim yaptığımız bu fikri alıp onu gerçekleştirebilir hale getirmek. Çünkü bazı fikirler pek de hani fiziksel olarak uygulaması mümkün olmuyor ya da bazı problemler çıkabiliyor örneğin işte bir beyaz eşyaysa bunun ışık yöntemi farklı oluyor işte bir insansa bunun iyi gösterilmesi güzel gösterilmesi reklam uygun gösterilmesi bazen kötü gösterilmesi hepsi bizim işimizin içinde hepsinde içerik belirliyor ondan sonra genellikle her şey ortaya çıktıktan sonra yapım şirketimize bu işi getirdikten sonra yönetmenimle bir oturup Konuşuyorum tabii ki e, çünkü film aslında her zaman yönetmenin e, dünyasıdır. Biz onun e, düşüncelerini e, görüntüye aktarmaya çabalarız. E, ama reklam işi aslında oldukça, e, kalıpları oldukça belli bir iş olduğu için çokluk aynı fikirde devam ederiz zaten. Yani bir fikir çalışması pek e, yaygın olmaz. E, ardından da e, kendi yeteneğimiz kalıyor geriye. Yani uygulama yeteneğimiz öyle karar veriyoruz aşağı. Peki hocam, insan yüzü aydınlatmalarında ve işte parlak objeler aydınlatmasında özellikle kullandığınız bir ışık tekniğiniz var mı? Veya nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi parlak nesnelerde çokluk yansıyan ışıkları tercih ediyoruz. Yani bounce büyük beyaz yüzeyler, bunların üstünden dönenler. Çünkü parlak yüzeyler tam bir ayna gibi davranıyor genellikle. Ee, özellikle ürün aydınlatmasından söz edersek ee, ama insan aydınlatması daha tabi e, yüz yapısına bağlı olarak e, işte ortama bağlı olarak çok daha sert ışıklar e, kullanma şansına sahibiz. E, genellikle şey ayırabilirim ama yani birinde yansıyan yüzeylerden gösterdiğimiz ışıklar parlak yüzeyler için. Ee, insan yüzlerinde insan yüzlerinde gerekiyorsa da çok sert ışıklara kadar gidebiliyoruz ama insanlar kendilerini yine biraz e, yumuşak tenli görmeyi seviyorlar. Ee, evet, evet. Biz de aslında o yönde gidiyoruz. Çokluk e, bir lambayı yüze doğrudan yakmak yerine ya önünde difüzyonlar ya da bezler skrimlerle yumuşatır dağıtıyoruz ya da eğer yer mümkünse başka büyük beyaz yüzeylerden ya da bazen sarı altın yüzeylerden döndürerek aydınlatmayı tercih ediyoruz. Peki hocam alan aydınlatmada, mekan aydınlatmada özel bir tekniniz? Mekanlar aslında bunu dikte ediyor. Ben genellikle eğer becerebilirsem buna hem mekan uygulsa olabildiğince uzaktan, Büyük lambalar yakmayı tercih ediyorum. Uzaklığın karesiyle ters olan dağıldığı için lambayı ne kadar uzağa koyarsanız mekanın içinde, örneğin şu anda gördüğümüz gibi yani içeride orada küçücük bir hareket var, yarım metrelik bir hareket var ama biz bir 8 metreden filan ışığı yerleştiriyoruz. Bunu yaptığınız zaman içerideki küçük hareketlerde ışık değişiklikleri olmuyor. Şimdi bu lambayı eğer tutup, daha küçük bir lambayı içeriden yakmaya kalkışırsanız Pencerenin içinden. Bu durumda o yarım metrelik hareket içinde bile e, yüzde gelen ışık baya bir değişecektir. Uzaklaştırdıkça ışığı toleranslarınız artıyor. Daha rahat çalışıyorsunuz. Yeri geldiğinde vinçlerle yükseltiyoruz. Oralardan yakıyoruz. E, benim en sevdiğim uzak ve güçlü lambalar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var. Biz de çok sesli konuşmamaya çalışıyoruz. Çok sağ olun. Size sağ olun, başarılar diliyorum. Teşekkürler.